Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Gençler AYT Matematik 2023 kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Güzel de bir kamp oluyor ve logaritmanın arkadaşlarım artık sizle birlikte 4. videosundayız e, AYT videolarımızdan da yanlış hatırlamıyorsam 37. video falan olacak 38. video e, Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım artık yavaş yavaş ortaları da geçmiş bulunuyoruz sayfa sayısına göre düşünmeyin Ortaları bence geçtik çünkü trigonometri bittiyse artık bu işin yarısından fazlası bitmiştir demektir Şimdi arkadaşlarım üstel ve logaritmik denklemlerin çözümünü işleyeceğiz bu videomuzda Sizden ricam eğer ilk defa izliyorsanız abone olursanız ve videoyu da sevgili arkadaşlarım izleyenler olarak beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz Dilerseniz şimdi geçelim dersimize Evet şimdi üstel ve logaritmik denklemlerin çözümü demiştik sevgili arkadaşlarım. Değişkenin bir logaritmalı ifade içinde bulunduğu denklemlere biz logaritmik denklem diyoruz. Yani bir denklemin içerisinde değişken eğer logaritmalı ifadenin içerisinde ise artık bu logaritmik bir denklemdir. Polinom denklemlerini çözmek gibi yöntemlerle bu denklemleri çözemeyeceğiz. Kendine has çözüm yöntemleri olacak ama merak etmeyin matematiksel kuralların dışına çıkmayacağız yani. Tamam Peki uygun tanım aralığında a üzeri fx eğer a üzeri gx'e eşit ancak ve ancak burada fx gx'e eşit oluyordu. Biz bunu nerede görmüştük? Üssü sayılarda görmüştük değil mi? Pekala şimdi bunu logaritmik olarak düşünecek olursanız. Mesela logaritma a tabanında fx ve logaritma a tabanında gx ise bakın tabanlarımız aynı a ve a şeklinde. O halde diyorum ki de kardeşim gx'e eşit bunun başka bir alternatifi yok. fx eşittir gx olacak diyoruz. Yani üstü yaptığımız şeyin aynısını neredeyse logaritmada yapıyoruz. Mesela burada öncelikle üstel olarak verilmiş ifadelere bakın. Taban 2 taban 2 üstleri o zaman birbirine eşitleyeceksiniz. Yani x artı 3 burada neye eşit olacak arkadaşlar? 2 xe eşit olacak. Böylelikle doğal olarak artık denklem çözeceksiniz. İkisi bu tarafa attım. Karşıda sadece 3 kaldı. Denklemin çözüm kümesi sorulmuştu. Çözüm kümemiz sadece ama sadece 3 elemanından oluşuyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir diğer... Örneğimizle 4 üzeri 2x eşittir 5 Bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş Bulalım bakın 2x'i nasıl yalnız bırakırız Şöyle logaritma 4 tabanında 5 eşittir 2 diyebiliriz değil mi? 2x özür dilerim Şimdi 2'yi nasıl yalnız bırakmam gerekiyor? 2'ye böleceğim her iki tarafı Yani arkadaşlar logaritma 4 tabanında 5 bölü 2'yi şöyle 1 bölü 2 diye yazmak istiyorum izninizle Eşittir sevgili arkadaşlarım bu da neymiş? X'e e eşitmiş her iki tarafı 2'ye böldüm sonuç olarak Şimdi bunu daha efektif yazmak gerekiyor Yani 1 bölü 2 çarpı logaritma 4 tabanında 5 diye Ben olsam vermem ölseğmenin sınavında Ama daha efektif biçimde yazabiliriz Daha düzgün yazabiliriz Bunda nasıl e, yazabiliriz arkadaşlar Şöyle bakın dikkat ediyorsunuz Şuradaki 1 bölü 2 aslında 4'ün kafasından gelmiştir Ve 2'dir aslına bakarsanız Çünkü 2 buraya 1 bölü 2 diye geçer Dolayısıyla x eşittir. Logaritma bakın 4'ün karesi 16'dır. 16 tabanında 5 yazabilirsiniz. Veyahut bakın veya x eşittir. Bu 1 bölü 2, 4'ün kafasına değil de 5'in kafasına da yollayabilirsiniz. Yani logaritma 4 tabanında 5'in kafasında 1 bölü 2 varsa burası kök 5'tir. Bakın bu iki ifade zaten birbirine eşittir. Dolayısıyla şıklarımızda düşük bir ihtimal bile olsa şu da olabilir. Bu da olabilir. Tabi bu da olabilir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Artık cevapların bu şekilde olması gerektiğini söyleyebiliriz Geçtim 47'ye Bakın az önce ne demiştim Ne kadar e, polinom gibi e, çarpanlara falan ayırarak bunlar çözülemiyor desek de Yine bazen ihtiyaç duyduğumuz zaman bunları bu şekilde düşünebiliriz Kahvemi yudumlayayım izninizle Demiş ki bize 9 üzeri x eksi 8 çarpı 3 üzeri x artı 15 Bak şimdi şu 9 üzeri x demek 3 üzeri x'in aynı zamanda karesidir arkadaşlar. O halde ben bunu şu şekilde yazabilirim. 3 üzeri x'in karesi eksi 8 çarpı 3 üzeri x artı 15 eşittir 0 dedim. Şimdi arkadaşlar şu biraz yukarı taşıyalım. Çarpanlarını ayırmaya çalışacağım ben bu ifadeyi. Şöyle ki ben burayı 3 üzeri x ve burayı 3 üzeri x diye parçalarsam. Burayı da eksi 5 ve eksi 3 diye parçalarsam. Bakın çarpımları 15 toplamları eksi 8 bize ikinci dereceden denklem gibi bir ifade verdi. Buradan 3 üzeri x bakın 3 üzeri x ya 5'tir diyeceğim ya da 3 üzeri x eşittir 3'tür diyeceğiz. Eksirileri bize kökleri veriyordu biliyorsunuz. O halde buradaki x nedir arkadaşlarım? Logaritma 3 tabanında 5'tir. Buradaki x nedir? x de logaritma 3 tabanında 3'tür. Yani bir bakıma 1'dir. Siz bunu logaritmik hale getirmeden de 3'ün kaçıncı kuvveti 3'tür? E 1. kuvveti hocam. Dolayısıyla 1 de diyebilirsin tabii ki. Bunların pozitif farkı sorulmuş. Şimdi biz ne yapacağız? Bir kökten diğerini çıkaracağız. Pozitif farkı bulmuş olacağız ama tabii pozitif farkı bulabilmek adına büyük kökten küçük kökü çıkaracağız. Büyük kökümüz burada logaritma 3 tabanında 5'tir arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 5'ten logaritma 3 tabanında 3'ü çıkaralım. Tabanlar aynı. Dolayısıyla içleri ne olacak? Bölünecek. Yani logaritma diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 3 tabanında 5'i 3'e böleceğiz. 5 bölü. 3 diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bu da bizim cevabımız olacaktır deriz. Şimdi bir diğer sorumuza baktığımız zaman yine aynı şekilde e, ifadeler kuracağız. Bakın e üzeri x artı 12 çarpı e üzeri eksi x eksi 7 eşit 0. Ve denk çözüm kümesi sorulmuş bize. E üzeri x diye yazdım buraya. Artı bak şu e üzeri eksi x demek ne demek? Bölü e üzeri x demek değil mi? Eşittir 7 yazdım. Bunu da karşıya attım. Birazdan tekrardan sol tarafa davet edeceğim onu. Öyle ayrı gayrı olmasın. Hepsi bir arada dursun. Şimdi şunu da şunu çarpın. Üzerine bunu ekleyin. Yani e üzeri x'in karesi artı 12 bölü e üzeri x eşittir 7. E üzeri x'i 7'in yanına çarpım olarak gönderdim. Tabii gönderdikten sonra bunlar burada kalmadı artık. Elimizde böyle bir ifade oluştu. Şu sağ tarafa gönderdiğimiz 7'li ifadenin yanına e üzeri x'i yapıştırdık artık. Artık onu da sol tarafa davet edelim. e üzeri x'in karesi eksi 7 tane e üzeri x artı 12 eşittir 0 dedik. Bakın arkadaşlar ben burayı e üzeri x ve e üzeri x diye parçalarım şunu. 12'yi de eksi 3 ve eksi 4 diye parçalayacak olursak çarpımları 12 toplamları eksi 7 hayırlı uğurlu olsun. A'da ne yapacağız? e üzeri x ya 3'tür diyeceğim bunun eksilisi ya da e üzeri x 4'tür diyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada x'i nasıl yalnız bırakırım? Hocam şöyle logaritma e tabanında 3 eşittir x'tir derim. Ya da logaritma e tabanında 4 eşittir x'tir derim. Eşittir bu durumda e tabanındaki logaritmaları ben nasıl yazıyordum? Öğrettik bunları. Elen 3 diyorum değil mi? Tabanı 3 e, e olduğu için. Elen 3 eşittir x Elen 4 eşittir. X'dir. Çözüm kümesini bul demiş. Küçük olanı elen 3 olduğu için elen 3'ü başa yazdım. Sonra da elen 4'ü yazdım. İşte bizim çözüm kümemiz budur dedim sevgili arkadaşlar. Bu kadar basitti. Geçtiğim 49'a. 5 çarpı logaritma 3 tabanında x eksi 3 çarpı logaritma x tabanında 3 eşittir. 2 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı sorulmuş. Bakın ben bunu şöyle yazacağım. 5 çarpı logaritma 3 tabanında x eksi 3. 3 bölü şimdi şunu nasıl bölülü ifade olarak yazarım? Nasıl ters çeviririm? Tabanıyla içini yer değiştirerek. Yani logaritma 3 tabanında x diyerek. Eşittir bu da ne oldu? 2. Bak şimdi güzel kardeşim. Şunu da şunu çarpacağız. Sonra üstüne bunu ekleyeceğiz. Sonra 2'ye eşitleyeceğiz. Yani bu da ne demek olur? 5 çarpı logaritma 3 tabanında x ile logaritma 3 tabanındaki x'in çarpımı logaritma 3 tabanında x'in karesidir arkadaşlar. eksi -3'ümüz var. Eşittir 2. Çarpı diyorum şurası bölüm durumundaydı ya. Aynı yukarıda şurada yaptığımız gibi. Bakın nerede orayı silmiştik. Alttaki bölüm olarak kalan ifadeyi 2'nin yanına çarpım olarak göndereceğim. Yani 2 çarpı logaritma 3 tabanında x olacak. Şimdi ise şu 2 çarpı logaritma 3 tabanında x'i sol tarafa göndereceğim. Ve böylelikle elimizde şöyle bir ifade oluşacak. 5 çarpı logaritma 3 tabanında x'in karesi. 2 tane logaritma 3 tabanında x. Ve eksi 3 eşittir 0 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu birazcık e, sol tarafa çekelim. Şöyle. Diyorum ki ben burayı 5 tane logaritma 3 tabanında x ve logaritma 3 tabanında x diye parçalara ayırırsam. Şu tarafı da sevgili arkadaşlarım. Bakın iyi dinleyin. Ben bunu eksi 1'e artı 3 diye ayırırsam çarpımları eksi 3 gelir. Bunda bir sıkıntımız yok. Peki. Şununla şunu çarpıyoruz. Eksi 5. Logaritma 3 tabanında x. Şununla şunu çarpıyoruz. Artı 3 logaritma 3 tabanında e, x. Bu da ne yapar? 2 tane logaritma 3 tabanında x yapar. Demek ki düz bir şekilde toplayacağız arkadaşlarım. Ve diyeceğiz ki logaritma 3 tabanında x demek ki burada 3 bölü 5'miş. Yan tarafta da logaritma 3 tabanında x eşittir. Şunun sevgili arkadaşlarım ne olacak? Artılısı olacak yani 1'miş diyeceğiz. Hatta şurası eksi 3 bölü 5 özür dilerim. Eksilisini alıyorduk değil mi? Pekala. Buradan ne gelir. x arkadaşlar 3 üzeri eksi 3 bölü 5 gelir. Buradan da x eşittir. 3 üzeri 1 gelir. Yani 3 gelir. E bunların çarpımı sorulmuş bize. Ben şunla şunu çarparsam üstlerinin toplanması gerektiğini biliyorum. 3 üzeri eksi 3 bölü 5 ile 1'i toplarsanız 2 bölü 5 gelir. 3 üzeri 2 bölü 5 bize cevabı verilen yani şıklarda yoksa hocam. O zaman şöyle dersin. 5. dereceden kök içerisinde 3'ün karesi yani 9 diyebilirsin şıklarda. Bu olacaktır arkadaşlar artık. Tamam. Ve yine yeniden ne sorusu? Denklem sorusu ve yine aynı şeyleri yapacağız. Bakın çok dikkatli dinliyorsunuz. Bu daha da basit bir soru. 4 üzeri lnx demek. 2 üzeri 2'nin lnx'inci kuvveti demek. Burada a üzeri b'nin c'ninci kuvveti a üzeri c'nin b'ninci kuvvetine eşit olacağından ben 2 ile lnx'in yerlerini pek tabi değiştirebilirim değiştirelim o zaman neyi bekliyoruz Hadi 2 üzeri lnx'in hop karesi eksi şimdi burayı dikkat ediniyorsun 4 çarpı 2 üzeri lnx hocam şu -1'i ne yapalım hop, Böl kardeşim 2 üzeri 1'e böl ne olur lx eksi- 1 olur bak eksi 8 eşittir 0 çok daha basit olduğunu söylemiştim Şimdi de Şuradaki 2 ile Şuradaki 4'ü sadeleştirirseniz arkadaşlar bak 2 gider buradan şurası da 2 olur değil mi Bak artık geriye çok basit şeyler kaldı. Ben burayı 2 üzeri ln x'e 2 üzeri ln x diye açarım. Şu kısmı da eksi 4'e artı 2 diye açarım. Bak çarpımları eksi 8 gelir toplamları eksi 2 gelir tamam mı? O halde 2 üzeri ln x diyeceğim. Eşittir ya 4'tür ya da 2 üzeri ln x eşittir eksi 1'dir diyeceğim. Şimdi buraya çok dikkat ediyorsun. Buraya çok dikkat ediyorsun. 2 üzeri ln x 4 ise tabii ki ln x burada kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. ln x 2 ise x eşittir e karedir. X'i bulduk. Nasıl e kare oldu? E üzeri 2 eşittir. X bunun tabanı E'ydi çünkü. 2 üzeri ln x eşittir. Eksi 1'se ne yapacağız? Hocam işte o zaman şunu yaparız. E, deriz ki taban nasıl olsa 2'ydi. ln x eşittir. Logaritma 2 tabanında eksi 1 olur. Ben de sana dedim ki hadi len oradan. Öyle bir şey olamaz. 1. Logaritmanın 2 negatif olamaz. 2. Ondan önce şunu düşünmen lazım. Hocam 2 pozitif bir sayı. Bu pozitif sayının Hiçbir kuvveti negatif olamaz. Dolayısıyla buradan kök, mök gelmez diyeceksin. Bir tane köküm çıktı. E, olamaz mı? Olur. O halde arkadaşlar ne diyeceğiz biz? Çözüm kümesi sorulmuştu. Sadece ama sadece e kare elemanından oluşuyor bu çözüm kümesi derim sevgili arkadaşlarım. 51. örneğimize geçelim mi? Hadi geçelim bakalım. Şimdi bakın bize diyor ki 51. örnekte. Yanda verilen ABC dik üçgeninde bunların dik olduğunu söylemiş birbirine. AB 6'ymış. Şurası. Burası M. Burası logaritma x tabanında 3. Burası logaritma x tabanında 27. M kaçtır diye soruluyor. Hadi bakalım. Deneyelim. Uğraşalım. Çalışalım. Burada dikten dikindiğine göre bir kere öklit olması gerektiğini görüyoruz. Öklit varsa da burada 6'yı ve şunları bildiğimiz için eşit e, öklit eşitliğini kullanaraktan bir şeyler çıkarabiliriz. Mesela 6'nın karesi 36. Eşittir. Şununla şunun çarpımıdır değil mi? O halde logaritma x tabanında 3 ile sevgili arkadaşlarım. Şimdi şunla şunun toplamı. Bunlar da kolayca toplanır. Neden? Çünkü tabanları x ya hani. Tabanları x. İçlerini çarpacağız o zaman. Yani logaritma x tabanında 3 ile neyin çarpımı diyeceğiz? Çarpı logaritma x tabanında 81'in çarpımı diyeceğiz. Şimdi bu kısımda 36 eşittir. Buradan bir eşitlik gelemeyeceğini düşünenler varsa yanılıyorlar. X tabanında 3 çarpı bak şu 81 nedir güzel kardeşim 3 üzeri 4'tür. Bu 4'ü alıp logaritmanın başına atabilirsin. 4 çarpı logaritma X tabanında 3 olur. Ve artık çok daha dikkatli dinliyorsun. Şu 4'e böldüm 4'e böldüm 9 oldu ya 9 eşittir. Abi logaritma X tabanında 3 çarpı logaritma X tabanında 3. Yani logaritma X tabanında 3'ün karesi mi geldi? E şimdi iki tane aynı ifadenin çarpımı 9'sa ya bunlar 3'e 3'tür ya da eksi 3'e eksi 3'tür. Yani 3 ve 3 eksi 3 ve eksi 3'tür. Doğru mu? Doğru Şimdi o halde ben diyorum ki logaritma x tabanında 3 eşittir 3 ise ve logaritma x tabanında 3 eksi 3 diye iki tane çözüm mü yapmam gerekiyor yoksa sen artık uyanık bir öğrenci olduğun için şunu görmen mi gerekiyor? Bence bunu görmen lazım çünkü sen yeteri kadar uyanıksın bence. Şimdi bak logaritma x tabanında 3 şuranın uzunluğu değil miydi güzel kardeşim? Uzunluk ulan nasıl negatif olsun? Olamaz değil mi? Uzunluk negatif olamayacağı için şunu hiç görmezden gelebilirsin. Şurayı da sildim. Logaritma x 3. 3'müş üç. kardeşim. Bak şurası 3. E burada onun 3 katıydı. O zaman burası 9 değil mi? Şimdi m soruluyor. Biz artık gayet basit. Tersten öküt uyguluyoruz. Bunun karesi yani m kare eşittir. 9 çarpı hop tamamı 12. 9 kere 12 m kare miymiş? O zaman m eşittir. Şunun kare 3 yapar. 12'nin karekökü de 2 köküçtür arkadaşlar. M kaçmış? 6 köküçün ta kendisiymiş. Bakın arkadaşlar cevap bu şekilde karşımıza çıkmış olur. Şimdi 89. sayfamızda böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. İsterseniz şöyle uzaktan da bir bakalım sayfamıza. Bir gaza gelme durumları oluşsun. Evet gayet güzel doldurmuşuz. Şurası boş görünmesine rağmen biliyorsun orayı dünkü derste, yo sabahki derste doldurmuştuk. Bir önceki videoda. Ve artık arkadaşlarım devam ediyorum 52. sorumla. Daha sonrasında eşitsizliklere geçeceğiz ya Denklemler konusunda bakın Şöyle bir durum var ee, Şunu düşünebilirsin Ya hocam denklemler diye başlık attık Denklemlerin çözümü şeklinde E Burada e, yarım sayfada denklemler Neredeyse yarım sayfadan biraz fazla Denklemler biter mi? E bitti işte bak kardeşim Yani ben sana bütün denklemler Logaritmik denklemlerle alakalı bütün örneklerin çözümlerini karşına çıkabilecek her şeyi Ben sana gösterdim Bunun başka bir akarı kokarı var mı? Yok bence yani bunu daha uzatmanın alemi de yok. Yani hani birbirini tekrar eden 30 tane örnek çözelim o zaman. Yani zaman kaybından başka hiçbir şey değil. Kardeşim öğrendim mi? Bu yüzden de ben sana az örnek var diye bunları sakin sakin güzel güzel anlattım mı anlattım. Yani bunun rakamları farklı versiyonunu sana tekrar tekrar çözmenin hiçbir mantığı yok. Tamamen zaman kaybı. E sen zaten sınavına kalmış 5,5-6 ay. Yani oturup da burada bunları tekrar tekrar çözmenin bir mantığı yok. Burada toplam kaç tane örnek çözük? 45'ten 52'ye 8 tane örnek çözmüşüz. Gayet de yeter arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bakın bu soruyu dikkatli dinliyorsunuz. Çünkü e, diğerlerinden biraz daha farklı çözülecek. Şimdi tabii burada e, dünkü dersimizden de öğrendiğiniz üzere e, x üzeri ln x var. Ha, tamam hocam bak ben bunu biliyorum. Bir sayının üzerinde logaritmik bir ifade varsa Şuradaki x ile buradaki x'i yer değiştirebiliriz de Zaten söylerken bile bir abes yani bak. Buradaki x ile buradaki x'i yer değiştiriyoruz Sendeki 5 ile bendeki 5 lirayı yer değiştirsem Ne anlamı kalır? Hiçbir anlamı kalmaz Demek ki burada Burada x'lerin yer değişimi Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü gene aynı ifade yerler Peki Başka bir şeyler düşünelim o zaman Şöyle diyelim Şu x'i öncelikle bir karşıya bir fırlatalım isterseniz Yani x üzeri ln x Eşittir x çarpı e kare yapsın Tamam. Bu bir. 2 Şu elen ikisi aşağı indirmenin başka bir yolu yok mu? Var. Nasıl biliyor musun? Şunu biraz sağa doğru çekeceğim. Şöyle. Sonra da diyeceksin ki bak kırmızıyı alalım. Her iki tarafın elenini alıyorum. Şimdi neden elenini? Her zaman elen mi alınır? Hayır her zaman elen alınmaz. Burada e sayısı kullanıldığı için e tabanında logaritma çok daha mantıklıdır. Eğer burada E değil 3 yazmış olsa mesela veya şurada ln değil logaritma olmuş olsa mesela ona göre uygun bir taban alırsın. Burada tabanımız E olduğu için yani E sayısı kullanıldığı için yukarıda da Elenix var taban olarak E kullanıldığı için her iki tarafın ln'ini aldık. Her iki tarafın ln'ini aldıktan sonra bak şu lnx artık ne konumunda? Logaritmanın içinin kuvveti konumunda. Yani ben buradaki lnx'i rahatlıkla başa gönderebilirim. Böylelikle lnx çarpı lnx gelir arkadaşlar. Bakın lnx'i aşağı indirdim. Eşittir. Burası da ne oldu? ln paran, parantez içerisinde x çarpı e kare oldu mu? Oldu. Şimdi burası lnx'in karesi mi? Evet. Eşittir diyorum. Bak burada logaritmanın içi çarpım durumda değil mi? Bak şurası. Madem çarpım durum, bunlar demek ki dışarıda toplayabilirim ben bunu. Yani lnx artı ln e kare yapabilirim ben bunu. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi lnx var. Burada da x var. İkinci dereceden denkleme doğru yardır yardır gidiyoruz. Bir de şunu halledersek onu halletmeni, onu halletmek kadar kolay bir şey yok. Nasıl yani? Şöyle bak. 2'yi başa atamaz mıyız? Atarız. Atarsan ne olur? 2 ln'e. ln'e kaçtı? 1. Burası 2'ymiş. Mis. O zaman ben artık yazıyorum. lnx'in karesi. Şunu şu tarafa attım. Eksi lnx. Buradaki artı 2'yi de sol tarafa attım. Eksi eşittir 0. Artık sen burayı lnx'e lnx diye açarsın. Burayı da eksi artı 1 dersin. Tamam mı? E ne olmuş oldu? Çarpımları eksi 2. Toplamları eksi 1. Muhteşem. O zaman lnx diyoruz. Ya 2'dir. Ya da lnx eksi 1'dir. Logaritmanın sonucu negatif olabilir kardeşim. Az önceki sorudaki gibi hiçbir sayının, hiçbir pozitif sayının kuvveti negatif olamaz diye elemek zorunda kaldığım bir şey falan yok burada. Aklında bulunsun. Logaritmanın sonucu negatif olabilir sonuç olarak. Peki. Tabanı neydi bunun E? e bunun da tabanı E'ydi. O zaman E kare eşittir X. Buradan da E üzeri eksi 1 eşittir X diyebiliriz. Çözüm kümesi istenmiş. Küçük olan E üzeri eksi 1 olduğu için çözüm kümemiz arkadaşlarım. E üzeri eksi de 1 bölü E'dir biliyorsun. 1 bölü E'ye E kare benim çözüm kümemdir diyebilirim. İşte mis gibi, taş gibi çözüm kümesi arkadaşlar. Tamam. Bundan başka yapmanız gereken bir şey yok. Bu kadar basit. Şimdi eşitsizliklere bir göz atalım isterseniz. Arkadaşlarım eşitsizliklerde bilmeniz gereken iki tane kural var. geri kalanı çok aşırı derecede basit. Taban dediğimiz a eğer birden büyükse ve x1 de x2 den daha küçükse arkadaşlarım x1 ve x2 pozitif buralarda logaritmanın içi olduğu için zaten pozitif olacak. O halde logaritma tabanında x1 logaritma tabanında x 2den den daha küçüktür yani eşitsizlik yön falan değiştirmez. Tabi tabanımız birden büyükken konuşuyoruz bunları ama... Olay ki taban 1'den küçükse ki tabanın pozitif olması gerektiğini biliyorsun. Dolayısıyla 1'den küçük demek olmuyor, yeterli olmuyor. Ne olacak? 0 ile 1 arasında demek yeterli olacaktır. 0 ile 1 arasındaysa taban o halde x1 x2'den küçükken logaritma a tabanında x1 logaritma a tabanında x2'den daha büyük olacak. Bak x1 x2'den küçükken logaritma a tabanında x1 logaritma a tabanında x2'den daha büyük olacak. Bunun sebebi tabanın sevgili arkadaşlarım basit kesir olması. Demek ki burada tek önemli şey taban. Taban birden büyükse normal olması gerektiği sıralamada taban sıfırla bir arasında ise işareti yön değiştiriyorsunuz. Şimdi bir notumuz var. Notumuza da bakalım. Diyor ki bakın. Logaritmik eşitsizliklerin çözüm kümesi bulunurken logaritmanın tanımlı olduğu aralıklara dikkat edilmeli arkadaşlar. Yani logaritmalı ifadenin tabanı pozitif ve birden farklı. içi pozitif olmalı. Bunu Sakın sakın unutmuyorsunuz. Bunu logaritmanın en başında anlattık zaten. Biz tanımdan vazgeçmiyoruz. Tanım her zaman aynı tanım. Bunu sakın unutmadan çözümlerinizi yapın. Eğer bulunan kökler arasında bu durumu sağlamayan x değerleri varsa sevgili arkadaşlar çözüm kümesine dahil edilmez. Bakın arkadaşlar siz eşitsizlik çözerken Bulduğunuz değer mantıklı geliyor olabilir ama tanım kümesinde değilse o zaten sağlamayacaktır. Dolayısıyla bu sağlamayan şeyleri çözüm kümesine dahil etmeyeceksin. Bunları dışarıda bırakacaksın. Dikkat etmen gereken şey bu. Şimdi bakın 53. örnek. Çok basit düşünüyoruz. Kardeşim 3 sayısı. 3 sayısı. Burada biliyorsun ki nedir? Hocam birden büyük. Tamam çok güzel o halde ben logaritma 3 tabanında x artı 2 diyorum büyük veya eşittir 4'ü de logaritma 3 tabanında 81 biçimde yazabilirim değil mi çünkü 3'ün 4. kuvveti 81'dir o halde direkt x artı 2 büyük veya eşittir 81 demenin yolu açıldı bize x artı 2 büyük veya eşittir 81 burada x büyük veya eşittir ne olacak 2'yi karşıya attınız 79 oldu e tamam işte burada sevgili arkadaşlar şunu unutma diyor aslında. X artı 2'nin de sıfırdan büyük olması gerektiğini unutma diyor soru. Yani x eksi 2'den büyük ama biz zaten x 79'dan büyük veya eşittir derken 79'dan büyük veya eşit olan her sayı eksi 2'den de otomatikman büyük olduğu için ben direkt çözüm kümesi olarak şunu kabul edeceğim. Ve diyeceğim ki çözüm kümesi istendiği için x'ler elevandır diyorum. 79'dan kapalı. Nereye kadar arkadaşlarım? Sonsuza kadar diyeceğiz. 79'dan sonsuz açık aralığına diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 54'te Bakın burada yine 2. Yani 1'den büyük. O halde diyorum ki logaritma 2 tabanında x 4. Küçük veya eşittir logaritma 2 tabanında 8 yazarım ben 3'ü. Böylelikle diyeceğiz ki x 4 küçük veya eşittir 8. Çünkü taban 2'den taban 1'den büyük olduğu için. E, direkt sıralama geçerli olacak. Yani x12'den küçük veya eşit mi olacak? O zaman benim çözüm kümemeksi sonsuzdan 12'ye kadardır diyebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım. Logaritmanın tanımına aykırı olmaması gerekiyor. Mesela sen gidip x'i sıfır seçersem ne olur? Sıfır burada değil mi bak? Bu aralıkta sıfır var. Ama sıfır yazarsan bak işi ne oluyor? Negatif oluyor. Hee işte buna dikkat edeceksin sen. O halde şöyle diyeceğim. x eksi dördün de tabii ki. x eksi dördün. Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x dörtten büyük. x dörtten büyükse o zaman şöyle alırım. Dörtten büyük. On de küçük veya işte, işte bakın arkadaşlar. En geniş aralık budur diyeceğiz. Şimdi devam edelim 55. örneğimizde bakın dikkatli dinliyorsunuz yine. Bu mutlak değeri kaldırmak demek eşitsizliklerde ne işe yarıyordu? Eksi 3'ü bir tarafa yazıyordunuz şuradaki 3'ün eksilisini. Küçüktür 2 artı logaritma 3 tabanında x eksi 2 diyorduk. Ve o da küçüktür 3 diyorduk değil mi? Yani simetrik bir aralığa oturtuyorduk biz bunu. Peki. Çok güzel. Buraya kadar anladıysanız. Buraya kadar hatırlıyorsanız mat 1'den. Devamını getirelim o zaman. Hadi şu logaritma ifadeyi yalnız bırakalım. Mesela burada artı 2 var ya. O artı 2'yi yok etmek için. Her üçünden de 2 çıkarmamız gerekiyor. 2 çıkardım. 5. Küçüktür. Logaritma 3 tabanında. X 2. O da küçüktür. 2 çıkardığımız 1. Dikkat ettiyseniz. Buradaki 3 arkadaşlarım. 1'den büyük işimize gelir. Ha, ben ne diyorum. 5'i yazabilmek için. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 5 diyorum. Bakın burası eksi 5'e eşittir. Küçüktür. Logaritma 3 tabanında x 2 diyorum. Bu da küçüktür. Logaritma 3 tabanında 3 diyorum. Bakın burası da 1. Burası 1. Burası eksi 5'e eşit. Şimdi o halde tabanlarımız artık eşit olduğuna göre şunu diyeceğiz. 3 üzeri eksi 5. x eksi 2'den daha küçüktür. 3 üzeri eksi 5 dediğimiz sayı arkadaşlarım. 3'ün 5. kuvveti 243 olduğu için 1 bölü 243'tür aslına bakarsanız Küçüktür x 2 diyorum O da küçüktür Şurası da arkadaşlarım ne olacak e, x 2 3'ten daha küçük bir sayı olacak Şimdi 2 eklersek x'leri buluruz 2 eklerseniz arkadaşlarım bakın Şöyle diyelim mi Nasıl olsa tam sayılar soruluyor 1, 1, 2, e, pardon. 1 bölü 243 demek 0 küsurat bir sayıdır değil mi Bu 0 küsurat sayıya 2 eklerseniz 2 küsurat bir sayı olacaktır Küçüktür x bu da küçüktür Buna 2 eklerseniz 5 olacaktır ve artık x'lerin tam sayı değerleri ortaya çıkmış olacak bakın X'i ben burada tam sayı olarak 3 seçebilirim bir de 4 seçebilirim Peki 3 ve 4 dedik bunların toplamı 7 ama 7 doğru cevap mı diye kontrol edebilmek adına Bu 3 ile 4 alıp şurada yerine yazacaksın ki logaritmanın tanımına uyuyor mu uymuyor mu ona bakacağız Peki 3'ü yerine yazarsam burası ne olur? 1 olur sağlar pozitif 4'ü yerine yazarsam yine sağlar demek ki arkadaşlar 3 ile 4'ün toplamı bize gerçekten cevabı veriyormuş cevap da 7'ymiş diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 56. örneğimle logaritma 2 tabanında x 5 küçüktür 2 hemen ne yapıyoruz Eksi 2 küçüktür logaritma 2 tabanında x 5 bu da küçüktür 2 diyorum. Bunu dedikten sonra logaritma ifadeyi yalnız bırakmak için her 3 tarafa da 5 beş ekleyeceğim. 5'imi ekledim 3. Logaritma kitabını da x. 5'i ekledim 7. Şimdi ne yapacağız? Bak hocam sana ayrı artık bu taktiği vermenin zamanı geldi. Burası birden büyükse 2'nin küpüne abar yapar? 8. Hemen küçüktür x o da küçüktür. 2'nin yedinci kuvveti ne yapar? 128. Hemen bunu yapabiliriz. Tamam bunu, bunu yapabiliriz. Ama dikkat et burası ne olacakmış? Birden büyük olurken bunu yapacaksın. Peki 8'den 128'e kadar kaç tane tam sayı var 8 ve 128 hariç? Burada ilk alınabilecek değer 9'dur. Burada ilk alınabilecek değer 127'dir. O halde son terimden ilk terimi çıkarıp bir ekleyeceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 119'u verir. Yani 119 tane tam sayı değeri varmış arkadaşlar. Bu eşitsizliği sağlayan. Tamam. Ve devam ediyorum 57. örneğimle. Logaritma x artı logaritma x artı 1. Küçüktür. Logaritma 5 eksi 3 eksi demiş. Tabanları ne arkadaşlarım? 10 değil mi? Bunların hepsinin tabanı 10. Çok güzel. İstediğimiz bir şey. 1'den büyük. O halde ne yapmamız gerekiyor? Bakın e, tabanlar 10'sa ben şunları nasıl toplarım? Bunları nasıl toplarım? Tabii ki içlerini çarparak. Yani logaritma 10 tabanında x kere x artı 1 ne yapar? x kare artı x yapar. Küçüktür diyorum. Logaritma 5 eksi 3 eksi. Bak güzel kardeşim tabanları 10 sabunların o halde sen direkt bu bundan küçüktür deyip eşitsizlik çözebilirsin. Hadi yapalım. X kare artı X küçüktür. 5 eksi 3 eksi Hepsini sol tarafa topluyorsunuz. X kare artı 4 X eksi 5 e, küçüktür. Ne diyoruz artık? Sıfır diyoruz değil mi? Pekala buraya kadar geldik. Bir sıkıntımız yok. Şimdi devam edelim. X kare artı 4 X eksi 5 sıfırdan küçükse ben bunu e, nasıl çarpanlarına ayırırım? Neler yapabilirim? Buna bakacağız. arkadaşlar. Bu ifade düzgün bir şekilde çarpanlarına ayrılmıyor. O halde biz bunun deltasına bir bakalım hadi. Delta b kare eksi 4 ac idi. Yani b'nin karesi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 5 diyoruz. Arkadaşlar burası bu arada ayrılıyormuş ya. Neden ayrılmıyor dedik ki. Delta tam kare geldi. Ayrılıyor. Ben mi göremedim nasıl ayrıldığını? Evet ben görememişim şu an. Ah. x'e x artı 5'e eksi 1. Çok güzel. Yani gelmedi diye çok üzülmüştüm. Peki. Artı 5 eksi 1 çarpım var eksi 1 toplamlar artı 4 çok güzel o zaman bizim köklerimiz nelerdir eksi 5 ile artı 1. Ve bunun için bir kök tablosu oluşturuyoruz eşitsizlik çözüyoruz dikkat ettiyseniz bunların içleri boş ve pozitifle başladığımız için artı eksi artı dedik sıfırdan küçük yerler istendiği için de şurası benim çözüm aralığındır dedim. Şimdi buraya kadar her şey tamam çok normal çok güzel. Çözüm aralığı olarak direkt zıplamıyorsunuz bak eksi 5 ile bir aralığı demiyorsunuz. E hocam orayı bulduk neden demiyoruz ama demiyorsun işte. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şunu Hocam burada X'in bir kere 0'dan büyük olması lazım Buradaki X artı 1'in 0'dan Büyük olması lazım Buradaki 5-3X'in 0'dan büyük olması Lazım E tamam Burada X-1'den büyük gelir Logaritmanın 2 ya ondan 0'dan Burada X-1'den büyük gelir 0'dan e, büyük olanı alırım Niye? Çünkü 0'dan büyük olan her sayı zaten 1'den büyük dolayısıyla şuraya almadım geçtim Şuraya bakıyorum. 3x küçüktür 5, yani x 5 bölü 3'ten daha küçük olması gerekiyor. 5 bölü 3 dediğimiz sayı nerededir? 1'in sağ tarafına, değil mi? Tamam, o zaman ben zaten 1'den küçük tarafı alıyordum, yani şu tarafı alacağım ama şurayı alırım. Çünkü 1'den küçük olan her sayı 5 bölü 3'ten daha küçüktür. Demek ki arkadaşlar sıfırdan büyük ve 1'den küçük olacak. Yani çözüm aralığımız neymiş? 0 ile 1 aralığıymış. Eğer atlasaydım, cevabını diyecektim, 5'te 1 aralığı diyecektim. Bakın ne kadar alakasız sonuçlar. Sadece birleri aynı. Negatif sayılardan hiçbirini alamadık mesela sıfırı bile alamadık x gördüğümüz yere niye çünkü logaritmanın içerisi sıfırdan büyük olacak arkadaşlar bunlara dikkat edeceksiniz şurada yazılan uyarı işte bunların uyarısıydı Şimdi devam logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 1 büyüktür 4 hee artık gelelim tabanın birden büyük olmama durumuna Şimdi ne yapacağız artık çok basit bakın çok iyi dinliyorsunuz burası 1 bölü 2 Logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 1 diyorum. Büyüktür diyorum. 4'ü nasıl yazarım? Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 16 yazarım. Bak tamam mı? Aynen bu şekilde yazarım. Niye? 1 bölü 2 yaptım ikisine tabanına. 1 2'nin dördüncü kuvveti 1 bölü 16'dır. Peki artık şunu söyleyeceğim. Hocam taban 1'den büyük ya. O zaman x artı 1 ile 1 16'yı ben nasıl kıyaslarım? Tabii ki burada büyüktür yazıyor ya. Küçüktür derim. Ancak bu şekilde olur. İşte eşitsizlik yön değiştirecek diye bundan bahsediyoruz. Bunu karşıya atarsanız x küçüktür ne gelir? 1 bölü 16'dan 1'i çıkarırsanız eksi 15 bölü 16 gelir. Peki bir de ne yapmam lazım? logaritma tanımına uymam gerekiyor. x artı 1, 1 sıfırdan büyük olacak. Yani x eksi 1'den daha büyük olacak. x eksi 1'den büyükse sevgili arkadaşlarım. Bakın eksi 1 şurası. Eksi 15 bölü da burası. O halde bundan küçük olacak, bundan büyük olacak diyorsak benim çözüm aralığım bunların ortası olur. Yani benim çözüm aralığım neresiymiş? Eksi 1'den eksi 15 bölü 16'ya kadar olan aralıkmış arkadaşlar. Cevabımız bu olacaktı. Gençler, hadi bir not daha verelim sizlere. Şimdi, bir logaritmik sayı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Şimdi onu bulacağız. Tamam mı? Ve yine basit bir şekilde bulacağız. O yüzden algılarımızı çok ama çok iyi açın. A bir reel sayı, ne de doğal sayı olmak üzere A üzeri n 1 ile A üzeri n arasında eğer bir x sayımız varsa bizim her iki tarafın her üçünün de hatta A tabanında logaritmasını alırsanız arkadaşlarım A tabanında logaritmasını aldığım zaman ne olur? Ee, şurası bak şöyle yazdım. Hop n 1 baş attım A tabanında 1 geldi. Bak n 1. E burası da aynı şekilde e n oldu. Ortası ne oldu? A tabanında x oldu. İşte bu logaritma A tabanında x ifadesi n-1 ile n arasındadır. Bakın çok basit aslında çözümü. Örnekler üzerinden eminim ki çok çok çok çok daha kolay anlayacaksın. Bu sayede logaritmik bir sayının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulabiliriz demişiz. Bakalım şuradaki 5 tane örnek sana çok çok ama çok iyi açıklayacak bunu. Şimdi bak 2 tabanı da 9 demiş. Hemen 2'nin kuvvetlerinden 9'dan küçük olanını ve 9'dan büyük olanını buluyorsun. Ne var kardeşim? İşte hocam şu var. Logaritma 2 tabanında 8, logaritma 2 tabanında 16. Çünkü 8 ile 16, 9'undan bir küçük olan e, 2'nin kuvvetidir. 16 da 9'dan büyük olan 2'nin kuvvetidir. O halde bu logaritma 2 tabanında 8 ile logaritma kitabında 16 arasında logaritma kitabında 9 yok mudur? Vardır. E şurası kaç güzel kardeşim? 3. E burası kaç? 4. Bak bu ifade 3 ile 4 arasında bir sayıymış. Yani ben bunu artık 3 küsurat diyebilirim. Tamam mı? Peki şuna bakalım şimdi. Logaritma 5 tabanında 87'ye bakalım. Hemen 5 tabanında hocam 25 küçüktür. Logaritma 5 tabanında 87. Bu da küçüktür. Logaritma 5 tabanında 125 diyorsun. E ne oldu? Hocam şurası 2 e burası da 3. Demek ki bizim sayımız aradığımız sayı 2 ile 3 arasında. Yani 2 küsürü bir sayı. Tamam bak çok basit. İşte hocam logaritma 1 bölü 2 tabanında 18 var. Bunu ne yapalım? Bak 1 bölü 2 demek 2 üzeri eksi 1 demek. Buraya da 18 diye yazdım. Eksi 1'i de başa atalım. Eksi logaritma 2 tabanında 18 yaptı. Şimdi gel şurayı bulalım. 2 tabanında 18'i bulalım. Eksi'yi görme ama tamam mı? Eksi'yi görme. O halde ben 2 tabanında 18'i bulacaksam. Derim ki kardeşim burası logaritma 2 tabanında 16 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 18 o da küçüktür. Logaritma 2 tabanında 32 derim. Çünkü 18 16 ile 32 aralığındadır. E peki. Şurası kaçtı? 4. E burası kaç? 5. E bizim sayımız yani şu kısım 4 küsür bir sayıymış. O zaman ben 1 ile çarparsam bunu. Yani şurası artı 4 özür dilerim. 4 küsür bir sayıymış. Eksi ile çarparsak ne olur? 4 küsür olur. 4 küsür olan sayıda eksi 4 ile 5 aralığındadır zaten. O halde 4 küsür at yazabiliriz arkadaşlarım. Buraya. 1001'e bakalım. Tabanı 10 olduğu için. Log 1000 ile log 10.000 arasındadır. Bu sayı. Logaritma 1001. Ve arkadaşlarım burası 3. Burası 4 olduğu için bizim sayımız 3 küsür bir sayıymış aslında. Şimdi gelelim şu pi'ye bunları nasıl düşüneceğiz Bakın arkadaşlarım pi dediğimiz sayı 3,14 bir sayıdır Yani bu yaklaşık olarak pi'ye eşit Pi kare nerededir o zaman arkadaşlar Pi kare 9'dan biraz büyük bir sayıdır Demek ki ben logaritma pi tabanında Logaritma pi tabanında pi kare ile şöyle diyeceğim Logaritma pi tabanında pi küp aralığında bir sayıdır diyeceğim buna Tamam mı? E şurası ne 2'yi başa atarsan 2 Burayı da 3'ü başa atarsan 3 Demek ki bizim pi tabanında 12'miz 2 ile 3 aralığında bir sayıymış Yani 2 küsurat bir sayıymış Diyeceğiz sevgili arkadaşlar Evet bu sayfaya uzaktan bakmanın zamanı geldi Bence bu sayfayı çok güzel doldurduk çünkü Sen de eğer bu şekilde doldurduysan Ne mutlu sana Valla ne mutlu. ne mutlu Peki Şimdi devam edelim 60. örneğimizi çözeceğiz ve videoyu noktalayacağız. Daha sonrasında tek video halinde logaritma fonksiyonunun grafiği ve sondaki o güzel soruları çözeceğiz. Logaritma fonksiyonunun grafiğinden sonra gündelik hayattan logaritma problemleri ve sonunda da İsmail hocanızın sizler için yazdığı, kaleme aldığı güzel soruları çözeceğiz arkadaşlar. Harbiden güzel sorular. Şimdi hatta buranın da hikayesi var. Ben size o hikayeyi de anlatmak isterim arkadaşlarım. Şöyle diyelim. Bakın. Ee, şimdi... Tabii bu kitabın bir kurgusu olmak zorunda tamam mı? Ve normal şartlar altında ben logaritmayı şurada bitirmiştim. Yani 70. soruda logaritmayı bitirmiştim arkadaşlar. Ee, ama bunları biliyorsunuz ki kitap haline getirildiği zaman sağlı sollu sayfalar oluyor. Çift e, numaralı sayfalar arkadaşlar e, çift numaralı sayfalar e, sol tarafta kalıyor. Tek numaralı sayfalar sağ tarafta kalıyor kitapta. Şimdi şu an kitabın önünde olanlar bakarsa. Tek numaralı sayfalar arkadaşlarım kitabın sağ tarafında kalıyor. Çift numaralı sayfalar sol tarafta kalıyor. Ve ben testin tabi doğal olarak sol taraftan başlamasını istiyorum. Çünkü konu bitti, sayfayı bir çevirdin, test gelsin istiyorum. Sollu sağlı biliyorsun bütün testlerde ikişer sayfa zaten kitapta. Sollu sağlı test gelmesini istiyorum doğal olarak. Çünkü sağ taraftan test başlarsa bu sefer arkalı önlü bir test olmuş olacak bu senin için. Testi tam anlamıyla göre, görememiş olacaksın. Yani ben bunu istiyorum yani. Tam anlamıyla gör. Bir testi kitap açıkken bir testi komple gör. Bir sayfa daha çevirdin öteki testi de kitap açıkken gör. Bir sayfa daha çevirdin large testi de e, tek bakışta görmen gerekiyor. Ben öyle istedim. Ama tabii 70 tane örnek yazdım. E bunları da bu şekilde dizayn edince... Şu sayfadan başlıyordu test ve bu sayfa tek numaralı bir sayfa. Tek numaralı sayfa olduğu için testin sevgili arkadaşlarım sağ sayfadan başlaması gerekiyordu. Bunu istemedim. Sonra dedim ki yok dedim ben oraya dedim öğrenciler için dedim çok güzel örnekler yazarım. 5 tane örnek yazdım arkadaşlarım. 5 tane soru yazdım. Ve bu, say bu soruları da sevgili arkadaşlarım buraya bu şekilde ekledik. Yani bunun hikayesi bu. Bu yüzden hani biraz da sizleri böyle zorlayacak şekilde örnekler yazmaya gayret gösterdim. Sorular yazmaya gayret gösterdim ki. Hani en azından sayfayı doldurmak için hoca test yazmış demek olmasın diye sizlere 10 numara 5 yıllı sorular yazdım. Bir sonraki videoda da onları çözeceğiz tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar 60. örneğimizdeydik. 60. örneği de şöyle çözelim ve daha sonrasında videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlarım demiş ki bize 60. örnekte. Logaritma kitabanında 121, işte 3 tabanında 36, 4 tabanında 17, 2 tabanında kök 17. Yukarıda değerleri verilen A, B, C, D sayıları arasındaki sıralama ilişkisini bulunuz demiş. Şimdi logaritma kitabanında 121, logaritma 2 tabanında 64 ve logaritma 2 tabanında 127 arasındadır arkadaşlarım. Logaritma kitabanında 121 dediğimiz sayı ki şurası 6 burası 7 olduğu için demek ki A sayımız 6 küsurat bir sayıymış. 128 şu an şurası özür dilerim. 127 beni andı sanırım. 128 arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 36. Bu da logaritma 3 tabanında 27 ile logaritma 3 tabanında 81 aralığındadır. Logaritma 3 tabanında 36. 3'ün kuvvetleri biçimde ayırmaya gayret gösteriyorum. Şurası 3'tür, burası 4'tür. Demek ki B sayısı 3 küsurat bir sayı. Hemen C'ye bakıyoruz. Abi logaritma 4 tabanında 16 ve logaritma 4 tabanında 64 aralığındadır. Logaritma 4 tabanında 17. Demek ki 2 ile 3 aralığında bir sayı yani 2 küsur bir sayı. Ve son olarak logaritma 2 tabanında Kök 17 buna dikkat Ki sen bunu Kök 17 dediğimiz sayı 4 küsurat bir sayıdır O, o halde Logaritma 2 tabanında 4 ile Logaritma 2 tabanında 8 Aralığındadır e, bizim bu sayımız Ve logaritma 2 tabanında kök 17 diyebiliriz artık buraya Bakın burası 2 burası 3 Yani bu da 2 küsurat bir sayı Değil mi 2 küsurat Şimdi burada Salla, sallamasyon bir çözüm yapılabilir Yani hani e, Sallamasyon tamamen yani Aykırı bir çözüm yapalım mı beraber Aykırı çözüm yapıyoruz tamam mı e, Sınavdasın böyle bir soru var e, Böyle bir soru çıktığı zaman da Nasıl sallamasyon bir çözüm Yapılır da nasıl hata yapılır Size bunu resmediyorum şimdi Abi bir kere burada en büyük A Tamam mı A'dan başladık A büyüktür sonra B Kesin Şimdi şu C ile D'yi bizim sallamasyon çözmemiz gerekiyor. Nasıl sallamasyon yapabiliriz? Bak şimdi. Birinde dördün karesi 16 bir büyük. Ötekinde de sevgili arkadaşlar dördün karesi 16 bir büyük ama burası köklü. Şimdi öğrenci nasıl düşünür? Ha bak bir de bunun kökü alamış ya. Demek ki bu daha küçük. O zaman C büyüktür D. Bu şıklarda %1 milyon vardır. Ve öğrenci de eğer bu şekilde düşünüyorsa... İlla bu soruya işaret koymak istiyorsa Aha bunu işaretler geçer Amma velakin öğrencinin şunu düşünmesi lazım Bak Kardeşim Logaritma 4 tabanında 17 diyor ya Ben bunu 2'nin karesi tabanında Kök 17'nin karesi biçimde yazabilirsem 2'yi başa attım Gitti Buradaki 2'yi de başa attım Bölü 2 olarak o da gitti Logaritma kitabında tabanında kök 17 kalmadı mı 2 bölü 2 kaç? 1 O halde arkadaşım logaritma 2 tabanında kök 17'ymiş bu zaten e bu da öyleydi. Demek ki evet A büyük B fakat bunlar da C ve D'den büyük fakat C ile D birbirine eşitmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Buna da çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Logaritma fonksiyonlarının grafiğiyle artık bir sonraki videoda geçebiliriz arkadaşlar. O videoda da görüşürüz. Sizleri seviyorum. hoşça kalıyorsunuz Sağlıklı kalıyorsunuz. Bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmuyorsunuz.